Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte AYT Matematik kampımızda limit ve süreklilik konusuna giriş yapıyoruz. En son işlediğimiz konu diziler ve dizilerden hemen sonra artık benim defalarca söylediğim e, matematikteki her konuyu aslına bakarsanız çok seviyorum anlatmayı ama limit türev integralin yeri bende apayrı. E, bu konuyu anlatırken sevgili arkadaşlarım kendimi aşırı derecede mutlu hissediyorum bu mutluluğu da sizlerle paylaşabilmek benim için çok büyük bir keyif arkadaşlar şimdi limit ve süreklilik konusunu işleyeceğiz ve arkadaşlarım kitabımızın 116. sayfasındayız sizler de sevgili arkadaşlarım kitaplarınızda 116. sayfayı açtıysanız artık benimle birlikte derse başlama vakti gelmiştir videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın hadi geçelim hop dersimize Sevgili arkadaşlarım şimdi limit ve süreklilik konumuz. Bir noktaya yaklaşma olayı var. Biz bu bir noktaya yaklaşma olayını nasıl ele almamız gerekiyor? Bir düşünelim isterseniz. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer bir x değişkenimiz sayı doğrusu üzerinde a noktasına azalarak yaklaşıyorsa buna x a'ya sağdan yaklaşıyor denir. Yani a'nın sağ tarafı biliyorsunuz a'dan daha büyük değerlerdir. X'lerimizde buradayken sevgili arkadaşlarım bakın. A'ya olan uzaklığı burası. X buradayken A'ya olan uzaklığı burası. X buradayken A'ya olan uzaklığı burası. Ve gitgide gördüğünüz üzere A sayısına yaklaştığını görüyoruz. Peki A sayısının sayı doğrusu üzerinde ne tarafından yaklaşıyor? Sağ tarafından yaklaşıyor. O zaman biz diyoruz ki X'ler A'ya sağdan yaklaşıyor diyoruz. Ve azalarak yaklaşıyor tabii ki. O halde arkadaşlarım biz bunu nasıl gösteriyoruz? X'ler... A'ya sağ tarafından yaklaşıyor diyorsak A'nın üzerine bir artı koyuyorsunuz. Böylelikle X'ler A'ya sağ tarafından yaklaşıyor demek oluyor bu. Şimdi ise X'leri biz şu tarafta seçelim. Yani burada seçtik. Bakın X'in A'ya olan uzaklığı daha fazla. Burada seçersem biraz daha azaldı. Burada seçersem daha da azaldı. Ve dikkat edin X'ler şuradayken daha küçük bu tarafa doğru yaklaştıkça büyüyor. Yani X'ler sevgili arkadaşlarım A noktasına artarak yaklaşıyorsa... Biz buna ne tarafından yaklaşıyor sayı doğrusu üzerinde A'ya? Sol tarafından yaklaşıyor. O zaman A'ya soldan yaklaşıyor deriz bu X'ler. Ve nasıl gösteririz? X'ler hop yaklaşıyor demek bu. A'nın sol tarafını da tabii ki sağ tarafını ile gösterdiysek sol tarafını eksiyle göstereceğiz arkadaşlarım. İşte bakın X'lerin A'ya sağ tarafından yaklaşması bir A apsisli noktaya, bir A ordinatlı noktaya artık fark etmez o A neyse. A noktasına sağ tarafından ve sol tarafından yaklaşıyor muhabbetini bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyoruz yukarıda fx eşittir x² artı 1 fonksiyonunun grafiğini incelersek eğer biz x'ler 1'e yaklaşıyorsa sevgili arkadaşlarım x'ler 1'e yaklaşırken x² artı 1 fonksiyonumuz Şimdi x'ler 1'e nasıl yaklaşır arkadaşlar şöyle yaklaşır bakın hemen şöyle gösterelim dibine kadar girelim Şimdi x'in 1'in sağ tarafında seçerseniz Görüntü olarak sevgili arkadaşlarım şuralara bir yere gidecektir yani şurada karşına çıkan noktanın biraz üstüne gidecektir sol tarafından seçersen sol tarafından seçemedim şöyle sol tarafından seçersek arkadaşlarım yine birin gittiği yerin birazcık daha alt tarafına gidecektir peki o zaman bir civarına yığılmıyor mu bunlar evet bir civarına yığılıyor Aynı şey 2 ve 3 için de geçerli. O halde bizim fonksiyonumuz x kare artı 1'di ya. 1'i yerine yazarsanız ne gelir? 1'in karesi artı 1'den 2 gelir arkadaşlar. Ben diyorum ki x'ler 1'e yaklaşırken fx de doğal olarak 2'ye yaklaşır. O halde x'ler 2'ye yaklaşıyorken şuradaki gibi 2'yi yerine yazarsanız 2'nin karesi artı 1'den fx'ler 5'e yaklaşır arkadaşlar. x'ler 3'e yaklaşıyorken 3'ün karesi artı 1'den o da 10 yapar. fx'ler 10'a yaklaşıyor diyebiliriz. Şimdi tabi bunları biz bir fonksiyonun limit olarak görmemiz gerekiyor ve artık bir şekilde bunu matematiksel olarak ifade etmemiz gerekiyor. Peki ben bunu nasıl ifade ederim? Dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Bir fonksiyonun limite dedik. A reel sayıların bir alt kümesi olmak üzere A'dan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu için x'lerin A'nın sağ tarafına yaklaşırkenki limiti fx'in limiti ve x'ler a'ya sol tarafından yaklaşırken ki fx'in limiti eğer ikisi de aynı reel sayıya gidiyorsa aynı reel sayıya yaklaşıyor. Aynı yukarıdaki gibi bakın. Biz ne dedik? Birin sol tarafından yükseldik şuraya gitti. Birin sağ tarafından yükseldik buraya gitti. İkisi de birin gitti yerin civarına yaklaştı. Oraya yığıldı arkadaşlar x'ler. O halde ben diyorum ki eğer aynı yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi x'ler a'nın sağına yaklaşırken fx ve x'ler a'nın soluna yaklaşırken fx'in limiti yine aynı reel sayıya yaklaşıyorsa o zaman deriz ki fonksiyonun a noktasında limiti vardır ve nedir l'dir deriz eğer ki sağ limit sol limite eşit değilse işte o zaman diyoruz ki fonksiyonun bu noktada limiti maalesef yoktur diyoruz neden maalesef diyorsak limiti yoktur diyoruz arkadaşlar şimdi Demek ki bir fonksiyonun bir noktada limit olmak şartını ıı, aranmıyormuş. Yani öyle bir zorunluluğumuz yok. Limit olmayabilir. Limit varsa eğer sağ limit sol limite eşit. Bu şekilde sağ limit sol limite eşit değilse de limit yoktur diyoruz arkadaşlar. Yani illa limit bulmak zorunda değilsin. Şıkların içerisinde yoktur bile karşına gelebilir. Mesela aşağıdakilerden hangisi fx fonksiyonun bilmem ne noktasındaki limitidir diye sorulursa. İşte mesela a, 1, b, 2, c, 3, d, 4 e yoktur bile yazabilir arkadaşlar aklınızda bulunsun şimdi bir fonksiyonun bir noktada tanımlı olup olmaması limiti olup olmadığı hakkında bilgi vermez arkadaşlar nasıl yani biraz daha açalım tanımsız olduğu noktada limiti olabilir arkadaşlar tanımlı olduğu noktada ise limiti olmayabilir yani tanımsızsa limiti olabilir yani böyle bir imkan da var tanımlıysa da limiti olmayabilir böyle bir durum da var yani tanımlı olup olmamasıyla alakalı limitin hiçbir şekilde arkadaşlarım alakası yokmuş. Limiti olup olmama durumu noktayla ilgili değil, noktanın civarıyla ilgilidir. Bunu birazdan ele alacağız demişiz ve birinci örneğimize bakmışız. Öncelikle bizim bize bir fonksiyon verilmiş, şu kırmızıyla göstermiş bakın fx fonksiyonu. 3'ün sol tarafındaki limiti merak ediliyor. Şimdi 3'ün sol tarafındaki limitine bakalım arkadaşlar. 3'ün sol tarafı şurasıdır 3'e olabildiğince yakın seçiyorsunuz ve 3'ün sol tarafındaki limiti yukarı doğru çıktınız çarptınız ve döndünüz arkadaşlarım ne tarafa doğru gidiyor 2'ye doğru gidiyor o halde bunun limiti hangi reel sayıya yaklaşıyor 2'ye yaklaşıyor dedik ve 2'yi işaretledik 3'ün sağ tarafındaki limiti 3'ün sağ tarafındaki limitine için 3'ün sağ tarafından bir nokta seçtim çıktım aynı fonksiyonda görüntü bulur gibi arkadaşlar Çarptıktan sonra döndüm ve bu da nereye yaklaşıyor? Yine 2 civarına yaklaşıyor. O zaman bunun limiti de 2'dir diyorum. Şimdi sol limit sağ limite eşit mi? Eşit. O zaman ne diyoruz? Limit x 2'ye yaklaşırken fx pardon x 3'e yaklaşırken fx çünkü x'ler 3'e yaklaşıyordu. Fx'in limiti ne oldu arkadaşlarım? 2'nin ta kendisi oldu. Neden artık 2 diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz? Çünkü sağ limit sol limite eşit geldi. O halde bizim fonksiyonumuzun bu noktadaki limiti, 3 noktasındaki limiti vardır ve 2'dir diyoruz. Şimdi bakın burada fonksiyon tanımlıydı. Yani 3 değeri için fonksiyon tanımsız falan değildi. içi dolu. Şimdi geçelim içi boş olan bir noktaya. Yani bu ne demek oluyor? 3 noktasında fonksiyon tanımsız demek oluyor. Sol limitine bakıyorum. 3'te soldan çıktım çıktım çıktım çarptıktan sonra döndüm ve 2'ye yaklaşık bir değer buldum. O halde limitimiz 2'ymiş. 3'ün sağ tarafından çıktık Çarptık arkadaşlar ve çarptıktan sonra Yine 2 civarına yığıldık O halde 3'ün sağ limiti de 2'ymiş Bakın sağ limit sol limiti eşit mi Bizim tek şartımız bu O halde ne diyoruz limit x 3'e Yaklaşırken fx Bakın 3'e yaklaşırken demek Sağdan ve soldanı da kapsadığı için Direkt 3'e yaklaşırken diyorum Fx eşittir 2 diyoruz e Hayda Hocam f3 değeri tanımsız değil miydi yani bunun bir tanımı var mı? Yok. Çünkü 3'te görüntü yok arkadaşlar. Ama 3'ün limiti vardır. Yukarıda ne söylemiştik? Bakın şurada. Nokta ile ilgili değil, noktanın civarı ile ilgilidir demiştik. Yani sen burada 3 noktası tanımsız. Şimdi şöyle düşünün. Şu bir sayı doğrusu. Şurası 3. Ben şuraya ve şuraya bakıyorum. 3'ün sağ tarafı ve 3'ün sol tarafına bakıyorum. E şimdi... Arkadaşlar buradaki 3 dediğimiz şey tek bir tanecik bir nokta. Ama şu aralıkta yani şu parantezin içerisinde sonsuz adet reel sayı var. Yani ben 3'e bakmıyorum ki 3'ün soluna bakıyorum ve sağına bakıyorum. Bunların görüntülerine bakıyorum. 3'e bakmıyorum. 3 noktasında fonksiyon tanımsız olabilir eyvallah ama limiti vardır ve 2'dir diyorum. Anlaştık. Şimdi gelelim buraya. Bakın arkadaşlarım şurada. Fonksiyon tanımlıydı ve limiti vardı Burada fonksiyon tanımsızdı ve limiti vardı Şimdi şuna bakalım Fonksiyon tanımlı mı 3 noktasında Evet tanımlı bak 2 dolu F3 4'e gitmiş 3 için fonksiyon tanımsız falan değil Şimdi bakalım 3'ün sol limiti H fonksiyonu için ha, Bu arada şu G fonksiyonu muydu? Evet G fonksiyonuydu Hemen düzeltmek istiyorum arkadaşlar Şuraya GX yazmak istiyorum ve G3 yazmak istiyorum Kusura bakmayın siz de düzeltin Yüksek ihtimali size yanlış yazdınız Şimdi 3'ün sol tarafına bakıyorum hx fonksiyonunda. Sol tarafı için 3'ün sol tarafına elimi koydum. Çıktım fonksiyona çarptım ve çarptıktan sonra bu tarafa doğru döndüm. Nere? Hangi noktaya yaklaşıyor limit? 2'ye yaklaşıyor. Peki. 3'ün sağ tarafına bakıyorum şimdi. 3'ün sağ tarafına elimizi koyduk ve yukarı doğru şöyle çıktık. Nereye çarptık arkadaşlarım? Buraya. Sonra bir döndük. Nereye doğru gitti? 4'e doğru gitti. Yani 4'ün civarına yığıldı. O halde ne diyoruz? Bizim 3'ün sağ tarafındaki limitimiz de 4'tür. Peki sol limit 2, sağ limit 4. Birbirine eşit mi bunlar? Hayır değil. O halde ne diyoruz arkadaşlarım? Limit x 3'e giderken hx bunlar birbirine eşit olmadığı için limit yoktur diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunun limiti 3 noktasında yokmuş. Tamam. Bakın tekrar ediyorum. Fonksiyon 3 noktasında tanımlıydı limiti var. Fonksiyon 3 noktasında tanımsızdı e gene limiti var. Fonksiyonun 3 noktasında tanımlıydı. Limiti yok. Bir de buna bakalım. Fonksiyon 3 noktasında tanımlı mı? Evet tanımlı. Ve sevgili arkadaşlarım 3'ün sol tarafına bakıyoruz. 3'ün sol tarafı için fonksiyonumuz nereye gitmiş? Bakın yukarı doğru çıktık. Nereye gidiyor? 3'ün civarına gidiyor. O zaman 3 noktasındaki limiti, 3'ün sağ tarafındaki limiti, sol tarafındaki limiti 3'tür. Peki şimdi bir de buna bakalım. Tx fonksiyonu 3'ün sevgili arkadaşlarım sağ tarafından. Sağ tarafından gidersek bak şöyle dibine kadar yaklaşalım. Sağ tarafından çıktım ve şuraya bir yere çarptık. Çarptıktan sonra döndük. Ne tarafa doğru yaklaşıyor? 2'ye doğru yaklaşıyor arkadaşlar. O halde 3'ün sağ tarafındaki limiti de 2'dir. Peki limit var mı? Yok. Var mı? Yok. Niye? Çünkü birbirine eşit değil. O halde ne diyorum? Limit x'ler 3'e yaklaşırken sevgili arkadaşlarım tx fonksiyonunun limiti yoktur diyoruz sevgili arkadaşlarım. Umarım anlaşılmıştır. Umarım başarılı olmuştur. Yani Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Öncüllü sorular çok gelir bak bundan. Öncüllü soruların içerisinde sana şöyle bir ifade verebilir. Yani işte fonksiyon bir noktada tanımlıysa o noktada limiti vardır. Bak kesinlikle doğrudur diye bir sorar. Ondan sonra sen de bunu atlarsın. Ya tanımlıysa limiti olma gibi bir durumu söz konusu değil. Bak tanımlı limiti yok. Tanımlı limiti yok. Anlaştık mı? Sonuç olarak bunu bir derleyip toparlayalım isterseniz. Diyoruz ki. Bir fonksiyonun bir a noktasında limiti var ve L reel sayısına eşitse, f(x)'in x e işte a apsis noktasındaki limit değeri L ise diyoruz arkadaşlar. 1. a'nın sol tarafındaki limit değeri de L'dir. a'nın sağ tarafındaki limit değeri de L'dir. Yani sol limit sağ limit eşit ve ikisi de L'dir arkadaşlarım. Limit neyse ona eşit. f(a) arkadaşlarım tanımlı veya tanımsız olabilir. Bu bizim limitimizin olup olmadığı anlamına gelmiyor. Bu şartları sağlayan yalnız ama yalnız bir tane L noktası vardır sevgili arkadaşlarım yalnızca bir tane L reel sayısı vardır diyoruz. 116. sayfamızı böylelikle bitirdik. Umarım limitin temel kavramlarını anlamışsındır. Ve şimdi geçelim uzun uzun alıştırmalar yapacağımız sorulara örnek 2'deyiz arkadaşlarım 117. sayfada. Evet aşağıda fx fonksiyonun grafiği bize verilmiş bakın. 3'ün eksi limit soruluyor şimdi eksi 3 şurada arkadaşlarım eksi 3'ün bak bunu şöyle algılayabilirsin yaklaştık şöyle bunu şöyle algıla bunu genelde şu e, fonksiyonun köklerindeki limitini genelde şaşırıyorsunuz bulamıyorsunuz falan böyle afallıyorsunuz yapmayın çok basit arkadaşlar 3'ün sağ tarafından seçtim çarptım ve dönüyorum bakın Hop döndüm nereye gidiyor sıfıra doğru gidiyor Şimdi ben 3'ün sol tarafından gittim çarptım ve ne yapacağım döneceğim buradan Nereye doğru gidiyor bu da yine sıfıra doğru gidiyor o zaman limit vardır ve sıfırdır diyoruz Tamam yani orijine doğru gidiyor bak o zaman bunun limiti sıfırdır Şimdi sevgili arkadaşlarım eksi 1'in sol tarafındaki limitine bakacağız şurayı sildim Eksi 1'in sol tarafı eksi 1'in sol tarafı bak şurası Yukarı doğru çıktık. Nereye çarpıyoruz? Bak fonksiyonda da buraya çarpıyoruz. Nereye gitmiş? 4'e doğru yaklaşıyor. O zaman limiti 4'tür diyoruz bunu. Daha sonrasında bak unutma. Bak unutma lütfen. Sol tarafına bakıyorsun. Solun sağın ayrı ayrı türevi olabilir. Biz bir noktaya bakarken bu noktanın limiti var mı yok mu diye sorabiliriz kendimize. Hani az önce limit yoktur falan dedik ya. Orada dikkat edersen. Biz şunun limiti var. Solun limiti var. Sağın limiti var ama. Kendinin limiti yoktur dedik biz. Tamam ona şaşırma. Şimdi devam edelim şuradan. Eksi 1'in sağ tarafına bakıyoruz şimdi. Eksi 1'in sağ tarafı şurada arkadaşlarım. Yukarı doğru çıktığım fonksiyonda çarptım. Ve çarptıktan sonra arkadaşlarım şöyle döndük. Bu da arkadaşlarım 2'den farklı bir yere gitmiş. Varsayalım ki buraya 1 diyelim. Bu da 1'e gitmiş diyelim. Daha sonrasında 2 sıfıra giderken fx demiş. Şimdi sıfırdaki limit soruluyor arkadaşlarım. Sıfır burası. Sol tarafından gittim. Nereye çarpıyor 2 Sağ tarafından gittim arkadaşlarım Şöyle Bu da nereye çarpıyor Yine 2'ye çarpıyor arkadaşlar Dolayısıyla limit Hani şu şekilde düşünecek olursanız 2 civarına yığılıyor O halde ne diyoruz Bunda limiti vardır Ve 2'dir diyebiliyoruz X 1'e giderken fx Şimdi 1'e giderken demiş bakın Bir noktasında fonksiyonun öncelikle tanımsız olduğunu gör Tanımı yok 1'in sol tarafına bakıyorum Yukarı çıktım çarptım ve 3 civarına gitti sağ tarafından çıktım arkadaşlarım sağ tarafından çıkınca da yine 3 civarına toplandı o halde ne diyoruz limit sağ limit sol limite eşit ve 3 olduğu için bunda limiti vardır ve 3'tür diyoruz birin sol tarafındaki fx'in limiti soruluyor bize birin sol tarafını bulmuştuk 3'tü arkadaşlar birin sağ tarafı da 3'tü değil mi pekala 2'nin sol tarafında limit kaçtır? Bak 2 şurası, sol tarafı burası. Yukarı doğru çıktın, çarptın, döndün, 4'e gitti. O halde ne diyorsun? 4 diyorsun. Basit. Pekala, 2'nin sağ tarafına bakalım. Şimdi 2'nin sağ tarafı biraz daha e, az önce afalladığın yerden geliyor. Bak, 2'nin sağ tarafı. Yukarı doğru çıktım, çarptım, çarptıktan sonra nereye gidiyor? Bak sıfıra gidiyor, orijinde toplanıyor. O halde ne diyoruz? Bu da sıfırdır diyoruz. O halde şöyle bir şey söyleyebilir miyiz bak ikinin sol tarafında limit 4 ikinin sağ tarafında limit 0 o halde limit x2'ye giderken fx yoktur diyebilirim o halde. Çünkü sol limiti sağ limitine eşit değil bu elemanı. x3'e giderken fx 3 nerede şurada. Şimdi sol tarafından gidiyorsun hop çarptın nereye gittik 1'e gittik. Sağ tarafından çıktık arkadaşlarım şu şekilde sağ tarafından çarptım yine nereye gitti 1'e gitti o halde ne diyoruz? Buranın da limiti vardır ve 1'dir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet umarım anlaşılmıştır. Ve 3. örneğimize bakıyoruz. Yine alıştırma tarzında bir sürü örnek var arkadaşlarım. Dikkatli bir şekilde yapalım. fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. E buna göre demiş burada var olan limitleri bul demiş. Eksi 2 noktasında. Eksi 2'nin sağı ve solu. Bakın ikisi de nereye çıkacak? Buraya ve nereye gidecek? 6'ya gidecek. O zaman limit vardır ve 6'dır diyorum. 1'deki limit Bak şimdi 1'e bakıyorsun Sol tarafından çıktın 6'ya gitti Sağ tarafından çıktın yine 6'ya gitti O halde arkadaşlarım limit vardır ve yine 6'dır diyoruz Sıfırdaki limite bakalım Sıfırın sol tarafından yukarı doğru çıktın 4'e gitti Sağ tarafından yukarı doğru çıktın yine 4'e gitti Dolayısıyla limit vardır ve 4'tür diyoruz 1'deki limit Şimdi 1'in sol tarafına bakıyorsun Hop çarptık nereye gittik arkadaşlarım 2'ye doğru gitti Daha sonrasında 1'in sağ tarafından Şöyle seçtim Çarptım. Nereye gittim? 4'e gittim. Şimdi sol limit 2, sağ limit 4. Limit var mı? Limit yok arkadaşlar. 2'deki limit. 2'nin sol tarafından hareket ettik. Nereye gittik? 6'ya doğru gidiyoruz arkadaşlarım. 2'nin sağ tarafından gittik. Nereye doğru gidiyoruz? 0'a doğru gidiyoruz. Limit var mı? Bunun da limiti yok. Şimdi bir de 3'e bakalım. 3'ün sol tarafından hareket ettim. 2 civarına toplandım. 3'ün sağ tarafından hareket ettim ve burada da yine 2 civarına toplandım. O halde limit vardır ve 2'dir diyoruz. Sağ ve sol limite bakıyorsun İkisi de eşitse limit o noktaya eşittir arkadaşlar Sağ ve sola bakıyorsun İkisi birbirinden farklıysa Limit yoktur diyorsun Bu kadar basit Pekala Bunları çok iyi öğrenin Çünkü süreklilikle ilgili Konuya geçtiğimiz takdirde Çok daha fazla rahat edeceksin Aklında bulunsun Aşağıda yhtrefix fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlarım grafiği vermiş bize Daha sonrasında da ee, x'ler eksi 2'nin sol tarafına yaklaşırken fx'in yaklaştığı yeri alacaksın diyor bu a'yı o a'yı şurada yerine yazacaksın diyor bak şimdi buraya dikkat et algılarını aç ve çok ama çok iyi beni dinle arkadaşım x'ler eksi 2'nin sol tarafındayken yani şuradayken nereye gidiyoruz bak yukarı doğru çıktım çıktım çıktım çıktım çarptım geri dönüyorum bakın 2'nin biraz daha yukarısına gittik değil mi 2'nin biraz daha yukarısı yani 2'den büyük yer yani 2'den sayı doğrusunda 2'nin sağ tarafında. O zaman ne diyorum ben? 2'nin sağı diyorum. Yani ben burada A gördüğüm yeri artık 2'nin sağ yazacağım. Normal şartlar altında A'yı direkt 2'de seçebilirim. Fakat, fakat burada yaklaşılan değeri götür burada yerine yaz dediği için bu sağ sol muhabbeti limitin sonucunda da bu sefer önemli hale geliyor. Tamam mı? Şimdi sıfıra Bakalım x'ler 0'a yaklaşırken demiş. x'ler sıfıra yaklaşırken ki bizim limitimiz direkt sıfırdır. O halde ben b'ye direkt 0 yazabilirim. Bakın arkadaşlar burası 0. x'ler c'ye yaklaşırken f(x) demiş. Şimdi c'yi bulmak için de 3'ün sol tarafına gideceğim. 3'ün sol tarafı bakın nerede? Burada ve 3'ün sol tarafına yaklaşırken bakın çarptım, geri döndüm. Ne oldu? 3'ten biraz küçük bir değer aldık. 3'ten biraz küçük olan değeri sayı doğrusunda 3'ün solundadır. Dolayısıyla ben 3'ün solu diyorum. Yani burası da 3'ün soluymuş. Şimdi arkadaşlar gene şunlara bakalım. Ne demiş bize x'ler 2'ye sağdan yaklaşırken 2'nin sağ tarafı neresi şurası 2'nin sağ tarafından yaklaşırken nereye gidiyoruz 2'ye gidiyoruz artık işlem bittiği için ben buraya direkt 2 yazabilirim normal şartlar altında 2'den biraz büyük olduğu için 2'nin sağa yazacaktım ama direkt 2'ye gittiği için artık 2 diyebilirim artı 0'a yaklaşırken fx zaten 0'dı. Ve 3'ün sol tarafına yaklaşırken fx, 3'ün sol tarafı da zaten az önce 3'e yaklaşmıştı. Buraya da 3 diyeceğim. 2 artı 0 3 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 5'ti diyebiliriz. Ve 5. örnek. Aşağıda yhtrafx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Grafiğimiz bu. Olduğuna göre a'nın alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Yine algılarını çok iyi açıyorsun ve iyi dinliyorsun beni. 3'ün sol tarafındaki limit. Eksi 3 burası arkadaşlarım. 3'ün sol tarafında limit değeri nereye yaklaşıyor? Bakın neyin etrafına toplanıyor? Eksi 2'nin etrafına toplanıyor. Demek ki burası eksi 2. Artı. 0'a yaklaşırken fx. 0'ın hem solu hem de sağ için arkadaşlarım. Bu fonksiyon 1'e yaklaştığı için burası 1'dir diyoruz. 3 bölü 2'nin sol tarafı. 3 bölü 2 burası. 3 bölü 2'nin solu da şurası. Yukarı doğru çıktık. Nereye yaklaştı? Yine 1'e eşittir diyor arkadaşlar. Bak şimdi -2 1 1 daha kaç yapar? 0 yapar. 0 eşittir limit x a'ya sağdan yaklaşırken fx'miş. Şimdi diyor ki bana bir tane sayı bul, bir x değeri bul. Bunun sağ limiti 0'a gitsin diyor. Buradaki a kaç farklı tam sayı değeri alırsa bunları topla diyor. Şimdi bu fonksiyon nerelerde limiti 0'dır? Bak, şunun sağ tarafında şurası bunun sağ tarafı. Başka bir de şunun sağ tarafında 0'dır. Başka 0 olduğu bir yer var mı? Yok. O halde arkadaşlar biz ne diyoruz? Buradaki a değeri ya a'nın sağ değeri ya eksi 3'ün sağdır ya da artı 3'ün sağdır. Burada a'nın alabileceği değerler o zaman eksi 3 ve 3'tür. Bunların toplamı sorulmuş. Cevabımıza 0 diyecektik. 117. sayfamızı da bitirdik ve devam ediyoruz. 118. sayfamızda 6. örneğimizde. Y eşit fonksiyonunun bize grafiği verilmiş arkadaşlar. Buna göre demiş aşağıda bakın 4 tane şık var. Bunların cevapları isteniyor. Şimdi buradan itibaren inanılmaz derecede algılarını açıyorsun. Yani derste en dikkatli olduğun anlar buralar olsun. Çünkü arkadaşlarım artık burada farklı işlemler yapacağız ve sınavda da karşına bu tarz işlemler gelecek. Aklında bulunsun. Şimdi çok ama çok iyi dinle. Eksi 1'in sol tarafını şurada yerine yazacağız. -1'in sol tarafına 1 ekleyeceğim diyor. Şimdi -1'e normalde 1 eklersen 0 yapar. Ama -1'den daha küçük olan bir sayıya 1 eklersen 0'dan küçük olacaktır. Dolayısıyla bunun işlemin sonucu 0'ın sol tarafıdır. Yani sen -1'in sol tarafını şurada yerine yazdığın zaman f 0'ın sol tarafını elde edersin. Bunu çok daha ama çok daha iyi anlamak istiyorsan şöyle yaparsın. Zaten birkaç denemeden sonra aklından da çözebilirsin bunları. Bak arkadaşım -1 burası. 1'in sol tarafı da şurası. Ben şurası da 1 olsun. Şöyle 1 olsun. Şimdi ben şuradaki 1'in sol tarafındaki sayıya 1 eklersem. 1 eklersem şurası da 0. Nereyi verir arkadaşlarım bana? Şuraya 1 demeyelim. Oraya 0 diyelim arkadaşlar. Şöyle 0 olsun. Eksi 1'in sol tarafındaki sayıya 1 eklersem. Hop şurayı bulurum. Yani 0'ın solunu bulurum. Bakın burada gösterdiğimiz gibi. Tamam. Şimdi f0'ın solu sorulmuş. Peki sıfır neresi? Şurası. Sıfırın solu nereye gidiyor? Gene sıfıra gidiyor. O zaman cevabımız sıfır. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geçelim ikiye. İkinin sağ tarafını şurada yerine yazacaksın. İkinin sağ tarafından ikiyi çıkar diyor. Şimdi ikinin sağ tarafından ikiden birazcık büyük bir sayıdan iki çıkarırsan sıfırdan birazcık büyük bir sayı kalır. Yani sıfırın sağı kalır. Peki sıfırın sağ limiti nereye gitmiş? Yukarı doğru çıktığım ikiye gitmiş. Bakın bunun limiti de ikiymiş. Eksi birin sol tarafını şurada yerine yaz diyor. ile -1'in solunu çarp demiş arkadaşlar. Normalde burası -1'den biraz daha küçük. 2 ile çarparsam -2'den biraz daha küçük bir sayı bulacağım için -2'nin sol tarafına gider diyorum. -2 burada. -2'nin sol tarafı da yukarı doğru çıkıldığı takdirde 4'e gittiği aşikardır arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 4'tür. Şimdi buna çok dikkat ediyorsun. 1'in sol tarafına giderken -1 eksi, eksi -x bak en çok dikkat etmen gereken yer burası. Yazıyorum. -1 eksi -1'in bir, eksi sol tarafı dedik. Şimdi arkadaşlar ben burada şunu yapacağım Elimizde bir eksi bir var Eksi bir var bak şurası Şöyle şimdi ben Bir de birin sol tarafı var 1'in şurası bir 1'in sol tarafı da şurası arkadaşlar Ben bunu eksiyle çarparsam Eksiyle ile çarpmak demek sıfıra göre simetrik almak demektir biliyorsun. Birin simetriği şurası eksi bir. Şimdi birin sol tarafının simetriği ise eksi birin sağ tarafına çıkacaktır. Bakın mutlaka eşit olmak zorunda sonuç olarak. O halde ne diyoruz arkadaşlarım? Eksi ile birin sol tarafını çarptığımız takdirde şurasına geliyormuş. Eksi birin sağ tarafı geliyormuş. Eksi birin üzerine eksi birin sağ tarafını eklerseniz eksi ikinin sağ tarafını elde edersiniz arkadaşlar. İşte bu kadar basit pekala eksi 2'nin sağ tarafı nereye gitmiş hemen bakıyoruz eksi 2 burada sağ tarafı burada aşağı doğru indik arkadaşlar nereye doğru çarptık eksi 2'ye doğru gittik o halde cevabımız ne olacakmış eksi 2 olacakmış diyebiliriz ve yedinci örneğimiz bu videodaki artık son örneğimiz arkadaşlar aşağıda fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş eksi 2'ye giderken eksi 2'deki limitimiz ne arkadaşlarım bakın iki tarafta nereye gidiyor sıfıra gidiyor dolayısıyla eksi 2'deki limitimiz sıfır Şimdi 1'in sağ tarafı için şurada yerine yazacağız. 1'in sağ tarafından 4'ü çıkaracağım. Normalde 1'den 4 çıkarsa -3 kalır. Ama 1'den birazcık büyük bir sayıdan 4'ü çıkarırsam tabii ki doğal olarak -3'ten birazcık büyük bir sayı elde ederim. -3'ün sağ tarafı yani -3'ün sağ tarafı nereye gidiyor? Bakın aşağı tarafta. Hop, -1'e doğru yaklaşıyor. Demek ki burası da -1. Artı. Şimdi 5'in sorunda burada yerine yazacağım. 7'den 5'in solunu çıkarıyorum. Şimdi <gülüyor> tekrar ediyorum. 5'in solu şurası şurası da eksi -5 5'in sol tarafının yani şunun simetriği neresi Tabii ki şurası arkadaşlar demek -5'in sağ tarafı kalıyor yani 7 artı 7 artı ne olmuş oldu -5'in Hatta 7 eksi diyelim direkt 5'in sağ tarafı dedik şimdi 7'den bunu çıkaracağım ben 7'den 5 çıkarırsam 2 kalır Normalde ama 7'den 5'ten birazcık büyük bir sayı çıkarırsam Tabii ki sonuç 2'den küçük olacaktır yani 2'nin sol tarafını verecektir bize o halde 2'nin sol tarafı nereye nereye gidiyorsa ona bakacağım. 2'nin sol, sol tarafı bakın 3'e doğru gitmiş. Demek ki burası da 3. Artık cevabımız ne olacak? 0-1 daha 1. 3 daha 2 yapacak arkadaşlarım. Bu toplam sonucu 2 olacaktı diyebiliriz. 118. sayfamızın sol sütününü bitirdik. Artık 118. sayfanın sağ sütünü bir sonraki videonun konusu olacak arkadaşlar. O yüzden o videoda o derste görüşelim. Senle ee, Çok ama çok önemli hiçbir dersi aksatmadan Girmeni sana tavsiye ediyorum Eğer bir dersi bile aksatırsan Eğer bir ders bile bir gün bile geriden gelirsen Bu konularda ben sana söyleyeyim O iş yaş benimle beraberilerle Benimle beraber bu dersleri Ben anlatırken sen dinle Ben yazarken sen de yaz ve bu şekilde Limit türev integrali sağlam temelleri Oturtalım arkadaşlarım Sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla Lütfen unutmayın